Herkese Tolgozbek.com'dan merhaba. Şu anda Ankara'da Türk Havacılık ve Uzay Sanayi TUSAŞ'ın yeni tesisi Milli Muharip Uçak tesislerindeyiz. Biraz sonra Milli Muharip Uçak'tan sorumlu genel müdür yardımcısı Uğur Zengin'le beraber bir röportaj yapacağız. MMU'nun teknik özellikleri, mühendislik çalışmaları, imalatta hangi aşamada bunları beraber öğreneceğiz? Savunma Sanayi Başkanlığı projesi olarak Türk Havacılık ve Uzay Sanayi, TUSAŞ tarafından yürütülen Milli Muharip Uçak Projesi'ndeki ilk önemli adım 18 Mart 2023 tarihinde atılacak. Uçak, havacılıkta rollout olarak adlandırılan motor çalıştırarak fabrikadan çıkartılacak. Bunu yer testleri ve ardından ilk uçuş izleyecek. Öncelikle çok teşekkürler bu röportaj imkanını bize verdiğiniz için. Ben hemen sorularıma işin mühendislik tarafıyla ilgili sorarak başlamak istiyorum. Ee, öncelikli olarak mühendislik açıdan şu an Milli Muharip Uçak hangi aşamada? Evet Öncelikle hoş geldiniz. Hem binamıza hem de projemize diyelim. Şu an Milli Muharip Uçak aslında çok önemli bir aşamada mühendislik açısından. Biz şu an gereksinimleri dondurma aşamasındayız. Tabi bildiğiniz üzere projemiz çok uzun zamandır devam ediyor. Yaklaşık baktığınız zaman kağıt üzerinde 10 senedir devam eden bir proje. Artık bu en önemli aşamayı tamamlamaya çok yakınız diyebilirim. Önce uçak seviyesi gereksinimler konusunda müşterimizle anlaştık. Şimdi de bir alt seviyede sistem gereksinimleri konusunda anlaşmak üzereyiz. Tabii burada süreçler seri bir şekilde değil de birçok süreç, birçok aşama paralel bir şekilde ilerlemekte. Dolayısıyla biz henüz gereksinim aşamasında, tanımlama aşamasında olmamıza rağmen bir taraftan da bildiğiniz zaman aslında uçağımızı üretmeye başladık. Bu birçok projede görülmüş bir durum değil. Ama tabii böyle büyük projelerde, böyle uzun soluklu projelerde birçok faaliyeti paralel yürütmek gerekiyor. Dolayısıyla bir taraftan da biz aslında... Dediğim gibi hem tasarım yapıyoruz hem tasarımı imalata aktarıyoruz. Bir taraftan parça üretimlerimiz başladı, bir taraftan montaj araç gereçlerimiz hazırlanıyor, prototip binamız yapılıyor. Yakın bir zamanda da artık yavaş yavaş komponent montajlarımıza sonrasında da final assembly dediğimiz final montaj hattına doğru ilerleyeceğiz. Yıl sonu itibariyle de inşallah uçağımızı iniş takımları üzerinde sistemlere entegre edilmiş bir şekilde Göreceğiz. Zaten bildiğiniz üzere hedefimizde Mart 2023'te rol yapıp motor çalışır, Aa, motor, şekilde, motor çalışır bir şekilde motor çalışır bir şekilde rol yapmak. Ee, Tabi bununla kalmıyoruz aslında. Bir taraftan dediğim gibi motor e, uçağımızı çıkarmaya çalışırken aynı zamanda 2025'te uçacak uçağımızı da tasarlıyoruz. Onun da geometrisi şu an donmak üzere. Onun rüzgar tüneli testleri ne hazırlıklar yoğun bir şekilde devam ediyor. Onun uçuş test faaliyetleri, binlerce saat uçuş test yapmamız gerekiyor bu uçakları envantere kazandırabilmek için. Dolayısıyla orada da çok sıkı bir takvim bizi bekliyor. Biz bugünden de aslında 2025'i ve yine bugünden sonrasında 2029-30'lu yıllarda envantere girecek uçağa çalışıyoruz. Dolayısıyla envantere giriş de aslında çok sıkı bir takvim. Dolayısıyla birçok paralel aşamayı biz şu an bu projede yürütüyoruz. Biraz işin mühendislik açısından ben devam etmek istiyorum. Şu an projede kaç mühendis çalışıyor? Uluslararası çeşitli alımlar için şeylere çıktınız, reklamlara çıktınız, farklı farklı şirketlerle çalışıyorsunuz, danışmanlığınız var. Şu mühendislik aşamasından bir son bilgileri sizden alalım. Şimdi çok büyük bir ekip Milli Muharip Ailesi. Şu an direkt projeye bana bağlı çalışan, projeye direkt çalışan yaklaşık 1100 mühendisimiz var. Bunların tamamı yerli mühendisler. Bunun dışında dediğiniz gibi aslında sektörümüz yine başta Aselsan, Havelsan, Roketsan, STM, TÜBİTAK gibi büyük savunma sanayi şirketlerimiz olmak üzere İrili Ufaklı onlarca savunma sanayi şirketimiz şu an projeye aktif katkı sağlamakta. Bunların bir kısmı alt yüklenici iş paketleri şeklinde projeye destek sağlıyor. Bir kısmı yine bu mühendislik binamızdaki burası yaklaşık 2300, Mühendis kapasitesi bir bina. Yani yarısını yaklaşık neredeyse Şu an e, diş paydaşlarımızı, yabancıları, işte danışmanlarımızı saydığımızda şu an bu binada yaklaşık 1500 kişi milli maribe çalışıyor diyebiliriz. Ama bu tabii hızla sayı artıyor. Yakında yavaş yavaş yeni alanlar açmaya çalışacağız. Çünkü sayımız hızla artıyor. Biz tabii burada çok daha fazla mühendisi istihdam etmek istiyoruz ki... Bu belki de sayılarımız 5000-6000'leri bin, bulacak mühendislik anlamında. Dolayısıyla yeni çalışma alanlarında yavaş yavaş düşünüyoruz, kurguluyoruz diyeyim. Burada yabancı ortaklıklarımız oluyor. Yine dediğim gibi iş paketi anlamında, danışmanlıklar anlamında yabancı mühendislik firmalarından çeşitli destekler alıyoruz. Bunların hepsi aslında takvimimizi hızlandırmak, risklerimizi azaltmak adına bizim önlem planlarımız diyebiliriz. Şu anki gidişat itibariyle mühendislik açıdan dersek takvimde planlandığı gibi yürüyor mu işler? Şöyle tabii bu tür büyük projeler dediğim gibi çok uzun sloklu projeler çeşitli aksamalar oluyor ama ben şöyle bakıyorum olaya. Biz her bir aşamada gecikmeyi daha da azaltarak nihai hedefi tutturma azmiyle çalışmalarımıza devam ediyoruz diyebilirim. Yani dediğim gibi bazı önlemlerimiz oluyor gecikmeleri önlemek adına bazı aşamaları önden başlatıyoruz. Bazılarını e, paralel bir şekilde ilerletmeye çalışıyoruz. Yani takvim risklerini gecikmeleri önlemek adına çeşitli önlemler alıyoruz. Yani çok dinamik bir süreç aslında. Yani hani bugünden gecikti, yetişeceğiz demek çok zor. Biraz e, problemleri yaşadıkça çünkü çok e, dünyada sayılı ülkenin yaptığı bir işi yapmaya çalışıyoruz takdir ederseniz. Dolayısıyla bu problemlerle yüzleştikçe, önümüze engeller çıktıkça gecikmeler yaşadıkça biz bunları nasıl telafi ederiz, nasıl bir adım öne geçerizi sürekli düşünüyoruz ve buna karşında gerekli önlemleri alıyoruz diyebilirim. Yeni nesil teknikler var işte dijital ikiz örneğin imalatta 3 boyutlu parça işleme gibi. Bu tür yeni teknikler bu işin süreçlerini biraz daha hızlandırıyor mu veya yani ne tür çünkü bazı şeyleri de ilk defa TUSAŞ deniyor. Evet. Doğru, dediğiniz gibi şimdi yeni teknolojiler her, her zaman heyecan verici ama her zaman da hızlandırıcı olmuyor. Çünkü bu yeni teknolojileri özümsemek, bu altyapıları kurmak aslında zamanımızın büyük bir kısmını alıyor. Tabii ki bu teknolojileri sindirip bu altyapıları kurduktan sonra elbette bunlar projeleri hızlandırıyor. Şimdi biz de bu bakışla aslında bu yeni teknolojiye ciddi önem veriyoruz. Dediğiniz gibi dijital ikiz bunlardan bir tanesi. Dünyada da aslında dijital ikiz teknolojileri yeni yeni hayat bulmaya başlıyor. İşte benim bildiğim kadarıyla Amerika'da, Amerika mesela F-16'ların dijital ikizini çıkarmak üzere bir proje başlattı. Gene uzun soluklu bir proje. Ki neredeyse 50 yıldır uçan Tabii bir uçak. Tabii uçan bir uçak. Biz de aslında şu an ufak ufak bu işe başladık. Yani ufak derken çok da aslında ufak Değil. Mesela bizim bir e, demir biraz. kuşumuz var. Duyuyorsunuzdur. İşte, hürjetle başlayan şu an Türkiye'de bir ilk olacak. Yakında faaliyete geçecek. İşte oradan edindiğimiz tecrübeyle şu an Milli Muharib'in demir kuş altyapısı ihale aşamasında. Onu da hızlı bir şekilde hayata geçireceğiz. Biz tabii ortaya uçak çıkmadan elde hala hazırda fiziksel olarak ortaya çıkmış altyapılarda demir kuş teknolojisini geliştirebilir miyiz diye aslında düşünmeye ve çalışmaya başladık. Dolayısıyla şu an bizim hedefimiz bu demir kuş. Demir kuş de nedir derseniz işte uçağın birebir hidrolik sisteminin üzerinde olduğu birebir uçuş kontrol sisteminin bilgisayarının uçuş kontrol aktüatörlerinin üzerinde olduğu işte elektrik sisteminin emüle edildiği yani donanımlar üzerinde simüle edildiği iniş takımının belli bir oranda çalıştığı yani uçağın birçok kritik sisteminin aslında yerde birebir ölçülerinde birebir gerçek ekipmanlarla hayata geçirildiği ortam. Dolayısıyla bunun demir kuşunu yapabilmek pardon bunun ayrı e, dijital ikizini yapabilmek demek aslında e, büyük bir alanda bu altyapıyı bu tecrübeyi edinmek demek. Tabi bunun içinde sistemleri modellemek gerekiyor. Matematiksel olarak modellemek gerekiyor. Bu test altyapılarından gerekli datayı üretmek gerekiyor. Bu modellerle datanın korelasyonunu sağlamak gerekiyor. Ciddi Bunları, bir mühendislik. Ciddi bir mühendislik. Bunları koşturacak algoritmaları kazanmak gerekiyor. Bu bunları akıllı hale getirmek, belki orada yapay zeka teknolojileri işin içine girecek. Yani aslında önemli olan burada datayı toplamaktan ziyade bu datayı anlamlandırabilmek. Matematik modellerle bu datayı dediğim gibi bir korelasyonunu sağlayabilmek. Bütün bu teknolojilere yavaş yavaş çalışıyoruz. Paydaşlarımızla da bu konuda aslında birlikte çalışıyoruz. Burada gene savunma sanayi şirketlerimiz bizim için önemli paydaşlar. Bu konuda da faaliyetler devam ediyor diyeyim. Şimdi arkamızda e, üretilen ilk parçalar var evet. ve aslında da bunlar da çok ciddi bir gurur bir taraftan TUSAŞ açısından. Şu an hangi parçaları üretiyorsunuz? Biraz imalat süreciyle ilgili Tabii bilgi ki. alalım sizden. Şimdi bizim uçağımızın e, üzerinde yaklaşık şu an 2250 parça var. Bunların çoğu ana taşıyıcı parçalar diyebiliriz. E, irili ufaklı. Bu motor hariç. Tabii, motor hariç, Bunlar yapısal parçalar yapısal aslında. Parça. İşte bunların bir kısmı kompozit parçalar olacak. Bir kısmı titanyum parçalar. Işte bir kısmı Alüminyum parçalar, küçük bir kısmında çelik ve diğer bazı parçalar diyebiliriz. Şimdi bu 2250 parçanın bugün itibariyle yaklaşık 1000 tanesinin tasarımı ve yayınlanması bitmiş durumda. Yani aslında imalata aktarılmış durumda. Yaklaşık bir 500 birkaç tanesini tabii görüyoruz şimdi aklımızda. Aynen birazdan bahsedeceğiz bunların neler olduğundan. Bunların bir 500 tanesi de şu an döngüde aslında release edilmek üzere yani imalata aktarılmak üzere son haline getirilmekte Dolayısıyla yaklaşık yüzde 75'i parçalarımızın Aslında belli bir oranda hazır diyebiliriz şimdi bu üret imala takarılan bin parçanda bugün itibariyle yaklaşık 100 tanesi Aslında üretilmiş ve depolarımıza gelmiş durumda tabi biz burada hücretten de edindiğimiz tecrübeyle aslında montaj sekansımızı aksatmamak, oradaki takvimsel gecikmeleri önlemek adına büyük parçalara öncelik verdik. Böyle baktığınızda bizim yaklaşık öncelikli parça sayımız 700 küsür parça ve bunların da yine bu 550 tanesi, bu demin saydığım rakamların içinde tabii, bu 550 tanesi de bugün itibariyle imalata aktarılmış durumda. Yani ciddi bir tasarım, faaliyeti ve e, imalat hazırlık faaliyeti bu anlamda tamamlandı diyebiliriz. Şimdi arkamızda gördüğümüz parçalar işte hemen benim arkamda gördüğümüz parça orta gövde kanat arayüzünü sağlayan bizim ana taşıyıcı omurgamız. Yani bütün yük o uçağın in çekerken, inerken, kalkarken aynen, bütün her şeyi. Tabii. Yani zaten de en karmaşık e, kısmımız diyebiliriz. Belki kanat ve orta gövde modülü. Yani sistemsel anlamda da, yapısal anlamda da gövdeyle kanadın birleştirildiği en kompleks e, kısmımız diyebiliriz. Oradaki ana parçalardan bir tanesi. Yine hemen arkada arka kokpit basınç duvarımız var. O da yine arka kokpitte e, ana taşıyıcı parçalardan. Yine hemen benim arkamda ön gövdeden bu sefer omurga kirişlerimiz ön gövdenin yükünü taşıyan. Bunlar hep ana taşıyıcı parçalar. Şimdi biz tabii uçağımız çok büyük bir uçak. E, dolayısıyla şimdiye kadar Türkiye'de üretmediğimiz büyüklükte tek parça ana taşıyıcılar üretiyoruz ki bunlar e, 5-6 metrelik titanyum parçalar. E, dolayısıyla bunlar hep Bizim için hem ülkemiz için gerçekten önemli evet. önemli ilkler. Tabii bunları üretmek adına biz şu an klasik CNC yöntemleriyle gidiyoruz. Biraz da burada hızlı hareket etmek adına bildiğimiz yoldan gidiyoruz ama ileriye yönelik daha farklı teknikler, üretim teknikleri, işte malzeme teknolojileri bunları da aslında yavaş yavaş ülke olarak çalışmaya başladık diyebilirim. Burada da çok merak edilen bir soruyu size sormak isterim. TUSAŞ'ın bu Türkiye F-35 projesi içindeyken orta gövdeyi imal etmek gibi önemli bir yükümlülüğü vardı. Oradan edilen tecrübeler buraya aktarılıyor mu? veya Çünkü o da sonuçta 5. nesil Doğru. stelt bir yapı. Hı hı. E, bu bir artı bir faktör oldu Muhakkak. mu? Muhakkak. Şimdi orada TUSAŞ ciddi anlamda bir birikim sağladı. Orada sadece gövde montajı değil aslında sistemlerin entegrasyonunu da TUSAŞ yapıyordu. Yani anahtar teslim bir çözüm sunuyordu aslında. F-35 projesinde. Dolayısıyla orada yetişmiş ciddi bir insan kaynağımız var. Hem mühendislerimiz hem teknisyenlerimiz çok ciddi bir birikim edindiler. Şimdi biz o arkadaşlarımızı hem hürjet projemizde hem Milli Muharip projemizde kullanıyoruz. Oradaki tecrübeden muhakkak Buraya. faydalanıyoruz. Onların edindiği planlama tecrübesi de bize çok fayda sağlıyor. Şu an önden belki birçok ileride karşılaşmamız muhtemel problemleri de aslında edindiğimiz tecrübelerle bertaraf ettiğimizi düşünüyoruz. Ee, dediğiniz gibi yıl sonuna doğru iniş takımları üzerine gelmiş, motoru gelmiş böyle bir evet. milli muharebe inşallah İnşa göreceğiz. Inşallah. 18 Mart'ta da 2023'te de rollout yani motor çalıştırarak hem de rollout evet. yapılacak ee, ve sonrasında da Sonrasındaki süreçte son takvim sürecimiz nedir? İlk uçuş, hizmete giriş, hedefler neler bunlarla ilgili? Şimdi dediğiniz gibi 2023'te motor çalıştıracağız. Aslında bence süreç o zaman başlayacak hepimiz için. Gerçek problemlerle o zaman yüzleşmeye başlayacağız. Sonrasındaki ilk ana hedefimiz 2025'te ilk uçuşu yapmak. 2025'ten sonra da yaklaşık bir 4 sene yoğun bir test faaliyeti öngörüyoruz. Orada ciddi anlamda uçan prototip üretme hedefimiz var. Yaklaşık 6-7 adet uçan prototip üreteceğiz. Dolayısıyla binlerce saatlik bir uçuş kampanyasından bahsediyoruz. Çünkü çok sayıda silah, çok sayıda görev sistemi, optik sistem, aviyonik sistem çok kompleks bir hava aracından bahsediyoruz. 2030'lu yılların başı itibariyle dediğimiz gibi envantere girmiş olacak. Tabii bu kadar uzun soluklu, bu kadar kompleks bir proje olması itibariyle biz aslında burada bir bloklandırma yaklaşımına gidiyoruz. Paydaşlarımızda da hemfikir olarak işte blok 10, blok 20, 30, 40 biliyorsunuz F-16 zaten bugün blok 70'lere 70 gelmiş kadar durumda. kadar geldi. Biz de işte hazır bir motorla başlayıp blok 10, 20'de sonrasında işte özgün geliştirme motorumuzla birlikte blok 30, 40 tam 5. nesil uçak özelliğinde görünmezlik, tam bir görünmezliğe sahip, görev sistemleri tam anlamıyla faal, bütün harekat kabiliyetini sağlayan, bütün harekat isterlerini sağlayan bir uçağa 2040'lı yılları itibariyle 20 ya da 30 yılların sonu itibariyle kavuşacağımızı ümit ediyoruz. E tabii bir taraftan aslında önümüzdeki 20 seneyi konuşuyoruz. Belki bir kısım teknolojiler değişiyor olacak. Tabii biz onlara da açık bir şekilde yeni nesil mimarilerle yeni gelecek teknolojileri de uçağımıza uygulayacak şekilde altyapımızı. Onun da yerini hazırlayarak. E, Tabi onun da yerini hazırlayarak hem altyapımızı hem zihinsel olarak dönüşümümüzü de ona göre sağlamaya çalışıyoruz. E, i̇zleyicilerimizden gelen bir, çok sorulan bana sorulardan bir tanesi de bu ilk prototiplerde kullanılacak şu an bizim F-16'larda da olan F-110 motoru general elektriğin bu tabii bir projenin hareket etmesini sağlayacak hmm. bir motor. E, yerli motora geçiş, test aşamaları, bunlarla ilgili süreç nasıl olacak? Şimdi orada sürecimiz şöyle. Aslında e, bir e, ihale süreci başlamış durumda. Biz tabii e, motor değişikliği biliyorsunuz büyük bir değişiklik. Ciddi mühendislik, e, ciddi çalışma mühendislik gerektiren. çalışması gerektiren bir e, iş. Dolayısıyla biz aslında şimdiden e, geliştireceğimiz özgün motoru da e, gereksinimlerimizle aslında şu an geliştirdiğimiz uçağı minimum değişikliklerle monte edebilecek bir şekilde tasarlatmaya çalışıyoruz. Yani gereksinimlerimiz aslında onu dikte ediyor. Nedir derseniz bunlar özellikle boyutsal anlamda bizim şu andan uçağımız ortaya çıkmadığı, çıkmaya başladığı için aslında belli başlı kısıtlarımız var. Biz bunları gereksinim olarak yansıtıyoruz. Uçak arayüzlerimiz birçok çünkü alt sistemle motorumuzun arayüzü var hem uçağın yapısal anlamda hem sistemsel anlamda. Buradaki arayüzlerle ilgili gereksinimler gene şu an motor geliştirici firmalara bir şekilde indiriliyor. Yine hava alığı tasarımı, yani motorla çok iç içe geçmiş bir şey. Biz bugünden aslında özgün geliştireceğimiz motorun ihtiyaç duyacağı hava debisini sağlayacak bir hava alığı tasarımını da yine bugünden hem bugünkü motorumuz için hem geliştireceğimiz motor için yapmaya çalışıyoruz. yani Dolayısıyla bu tür kısıtlara dikkat ediyoruz ki Özgün motorumuzla mümkün olan en hızlı sürede tamamen yerli bir milli savaş uçağına, bize, bize ait her şeyle bize ait bu uçağı yine çok hızlı yine belki 5 sene 10 sene kaybetmeden yapabilmek hedefiyle bu kısıtları şimdiden uygulamaya çalışıyoruz. Uygulatmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla dediğim gibi ihale sürecimiz başlamış durumda. Burada... Artık hep bir araya geleceğiz firmalarımızla birlikte en uygun çözümü, en gene ne diyeyim optimum takvimde bizim harekat isterlerimizi, hava kuvvetlerimizin ihtiyaçlarını karşılayacak bir takvimi sağlamaya çalışacağız. Bir, bir de motor kadar önemli bir şey de uçağın radar sistemi, ISR radarı çünkü yeni hı hı. nesil sistemlerde bunlar. O durumda ne ISR radarında ne durumdayız? Onlarla ilgili bir son gelişmeler alabilirsek sizden. Şimdi orada geliştirmeler zaten başlamıştı. Yavaş yavaş devam ediyor. Dediğim gibi bloklandırma yapımızda biz blok ondan itibaren belli başlı görev sistemlerini zaten kullanır hale geleceğiz. Harekat isterlerimize uygun bir uçak yapmak durumundayız sonuçta. Tabii bloklar ilerledikçe bu gereksinimler de artacak. Geliştirmeler tamamlanacak ve dediğim gibi blok 40'tan itibaren aslında biz tam anlamıyla tüm görev sistemlerinin tüm isterleri karşılar şekilde faal olduğu bir uçağı blok 30, blok 40'lar itibariyle ulaşacağız diyebilirim. Ama Geliştirmeler devam ediyor ve ilk bloklardan itibaren biz bunların denemelerine başlayacağız. E, şimdi izleyicilerimiz baktığı zaman fuarlarda görüyorlar, Mokab'ı görüyorlar. Daha sonra da bakıyoruz ki animasyonlarda e, biraz ufak ufak değişiklikler var. Bunlar tabii çok normal Hı -hı. havacılık açısından. E, Mokab'ı yapılan ki planla şu anki durumlar arasında böyle bir büyük değişiklikler oldu mu? Yani tabii dediğiniz gibi e, MOKAP'dan beri birçok değişiklik yapıyoruz. Rüzgar tünellerine gidiyoruz. Bu aslında sürekli bir değişen bir ya da iterasyon gerektiren bir süreç diyebiliriz. İşte tasarlıyorsunuz, analizlerinizi yapıyorsunuz. Küçük modeller üretiyorsunuz, bunlarla rüzgar tünellerine gidiyorsunuz, oradan aldığınız sonuçlarla dönüp buradaki e, akışkanlar modellerinizi dediğim korel ediyorsunuz ve dolayısıyla e, performans analizlerine, işte stabilite kontrol analizlerine e, bakarak da gerekli değişiklikleri yapıyorsunuz. Dolayısıyla değişiklikler var, ama hani bunlar çok dramatik projeyi başa saracak işte anlaştığımız gereksinimleri. Tekrar yazmamızı gerektirecek büyüklükte değişiklikler olmuyor. Dediğim gibi bunlar biz süreç içinde yönetmeye çalışıyoruz. Orada bu değişikliklerden kaynaklı gecikmeler olduğunda farklı farklı önlemlerle bu gecikmeleri önlemeye çalışıyoruz. Ama değişiyor. Değişecek. Bundan sonra da değişecek. Tabii uçak havaya çıkacak. Her ne kadar yerde şimdi teknoloji gelişti, bilgisayar kabiliyetleri gelişti desek de uçuşa gittiğimizde de belki hiç öngöremediğimiz performanslarla belki karşılaşma durumu olabilecek. Bu havacılığın doğasında, bu havacılığın var. doğasında var. Tabii havacılığın doğasında var. Tabi dediğim gibi şu an hani teknoloji çok gelişti. Biz şu an 50.000 çekirdekli bir mesela bilgisayar sistemi alıyoruz. Özellikle CFD analizlerinde kullanmak üzere ki bu Türkiye'de böyle bir altyapı hiçbir yerde yok. İşte Hemen binamızın dışında görüyorsunuz birçok tesisimiz şu an inşaat halinde. İşte inşaatları da sormak istiyorum evet, neler var? Avrupa'nın ikinci büyük rüzgar tüneli şu an hemen karşımızda yükseliyor. Görüyoruz gururla izliyoruz her gün buradan yükseldiğini. Hemen onun önünde Yıldırım test tesisimiz. İşte Yıldırım test tesisimizin yanında tam yansımasız bütün uçağı içine sokacağımız elektromanyetik etkileri analiz edeceğimiz bir anakoik chamberımız. Yine Yıldırım Tesisinin öbür yanında radar kesit alanı analizleri için yine birebir bütün uçağı sokacağımız test tesisimiz. Hemen onun yanında yapısal test tesisimiz ki burada belki de Türkiye'nin bugüne kadarki en büyük yapısal testlerini yapacağız. Statik fatik uçaklarımızı test edeceğiz. Tabii bu bunlar bir anda olacak şeyler değil. Bu tecrübe Hürkuş'ta başlayıp işte bugün Gökbey ile belli bir noktaya ulaştı. Yapısal test anlamındaki TUSAŞ etkinliği bu milli muharip uçağı aslında zirve yapacak. Şimdi bütün bu tesislerimiz yavaş yavaş yükseliyor. Yine bu binamızın içinde milli muharip uçağımızın simülatörü ki yaklaşık 1-2 hafta içinde faal hale gelecek ki artık orada gerçek kokpitte gerçek gerçek Avionik ekranlarda gerçek uçak üzerindeki sayfalarla pilotlarımız simülatör ortamında uçuşlar yapmaya başlayacaklar. Dolayısıyla bize çok daha gerçekçi, çok daha anlamlı geri bildirimlerde bulunmaya başlayacaklar. Bizim çünkü pilot iş yükü dediğimiz şey aslında onların geri bildirimlerinde bizim en çok önemsediğimiz kavram. Ya yani Onlar ne kadar iş yükü altında bize geri bildirimde bulunurlarsa o bizim tasarımımızı o kadar olgun hale getiriyor. Dolayısıyla bu simülatör altyapımız hayata geçecek. İşte az önce bahsettiğim Milli Muharib'in demir kuşu ki bu yine hürjet tecrübesinin üzerine inşa edilen bir süreç. Orada hürjetten farklı olarak biliyorsunuz bizim dahili silah yuvalarımız var. Mesela dahili silah yuvalarının da simüle edildiği bir demir kuş olacak. Yani kapaklarımız açılacak, kapanacak. Sadece Pilot... yapısal yükün değil. Pilot, değil. Tabii fonksiyon testlerini de orada yapıyor olacağız. Pilot simülatör ortamında gerçek bir uçuş icra ederken arkada gerçek sistemler, gerçek ekipmanlar çalışıyor olacak. Bunların hepsi entegre bir şekilde çalışacak. Ki yine bu simülasyon ortamımızı tamamen gerçek uçuş testlerini yaptığımız telemetri odalarımıza benzetiyoruz. Gerçek telemetri istasyonlarında kullandığımız data yazılımlarını burada kullanıyoruz. ki Mühendislerimiz aslında o günler gelmeden burada simülasyon ortamlarında tamamen gerçek ileride yaşayacakları ortamlara alışsınlar. O testleri bugünden yapsınlar diye tüm bu altyapıları kuruyoruz. Yani İrili Ufaklı belki de burada yaklaşık 40-50 tane test altyapısından, laboratuvardan bahsediyoruz aslında. Bunlar tabii ileride başka başka projeler de TUSAŞ'ın yapacağı, muhakkak. kullanılacak, Türkiye'ye kazandırılacak bir altyapı olacak. Ya ben şunu söylüyorum hep, hani bu tesisler bittiğinde belki de bir iki sene içinde bu aşamaya gelecek. Yani Dünyada olmayan bir tesis ortaya çıkmış olacak. İşte demin saymadığım yıl kuş çarpması tesisi mesela dünyada sayılıdır kuş çarpması tesisi. İşte yakıt tesisi, işte demin dediğim Yıldırım, yani bütün bu tesislerin bir arada olduğu bir fabrika ben henüz gidip görmedim yani. Böyle bir fabrika olduğunu, olduğunu da pek, da pek zannet zannetmiyorum. Yani Rüzgü teneli yanı başında, Anakoyak Chamber'lar, Yıldırım tesisleri, kuş çarpmaları, yakıt tesisleri, Iron Bird'ler filan yani gerçekten e, inanılmaz bir altyapıya ülkemiz bu projelerle birlikte kavuşmuş olacak diye düşünüyorum. Bazen soru sorarken biraz böyle güncelli örtüştüğü için sormak istiyorum. Geçtiğimiz günlerde F-35'in gövde üzerinde bir oksitlenme, evet. no falan gibi. Tabii insanlarda merak ediyor. Milli Muharip Uçağı'nın üzerinde özel bir kaplama veya bununla ilgili böyle bir çalışmanız var mı? Var. Tabii şimdi bu 5. nesil uçak olması itibariyle görünmezlik bizim için çok önemli yani olmazsa olmaz o olmazsa zaten 5. nesil uçak olmaz. Şimdi Dolayısıyla var bununla ilgili çalışan boyayla ilgili çalışmalarımız hem uçak geometrisiyle kaplamalarla ilgili araştırma projelerimiz devam ediyor hem kendi içimizde hem paydaşlarımızla bu konulara çalışıyoruz. Bunlar tabi çok şey konular hani bunları söylemeniz bile önemli. Hı -hı. Umarım ileride daha fazla ortaya Hı -hı. çıkınca belki detaylarınız ama bunları evet. duymak bile önemli. Ben çok teşekkür ederim. Çok ben, sağ olun. Ben teşekkür ederim. E, aklımızdaki soruları çok sorumuz var ama en azından genel bir bakış olarak bunları cevaplandırdınız. Umarım bir sonraki görüşmemizde bu uçağın orta gövdesini, kanatlarını görmeye başlarız. İnşallah bir sonraki bir görüşmemizi inşallah uçağımızın önünde yaparız. yaparız Meraklı da neler olacağını bekliyoruz. İnşallah. Çok teşekkürler. Ben Sağ, teşekkür ederim. Sağ Ben teşekkür olun. ederim. Sağ olun. Milli Muharrem Uçak benim de her videoda söylediğim gibi Türkiye'nin havadaki, gökyüzündeki kurtuluş savaşı. Bu çok uzun vadeli bir proje ve buradan binlerce kişi görev yapacak imalatçısı, mühendisi, alt sistemleri, pilotları, Türk Hava Kuvvetleri derken Türkiye'nin geleceğine bakan çok önemli bir proje ve bu projeyle de ilgili ufacık bir gelişme olsa bile sizlere vermeye çalışıyoruz. Amacımız bu projenin gençlerimiz tarafından daha iyi öğrenilmesi, doğru bir şekilde öğrenilmesi ve gelecekte de gençlerimizin bu projeyi hedefleyerek TUSAŞ'ta çalışmak üzere adım atmaları. Belki TUSAŞ olmaz ama savunma sanayinde veya bir gün mühendis olurlar ülkemize katkı yapacak teknolojilerin gelişmesine ön ayak olurlar.